Herkese merhaba arkadaşlar. Anne Oyunda kanalına hoş geldiniz. Bugün harika bir pasta yapacağız. Umarım izlerken siz de keyif alırsınız. Çünkü ben yaparken çok keyif aldım. Bu pastada istediğimiz kalıbı kullanabileceğiz. Ve ısı derecesini biz ayarlayacağız. Pastanın konseptini ayarlamış olacağız. Yani tamamen kendi hayal gücümüzle istediğimiz güzel bir pastayı yapabileceğiz. Eğer hazırsanız şimdi oyunumuza başlayalım. Şimdi harika bir pasta yapacağız. Başlıyorum. Pastamızı yapmak için öncelikle kekimizi yapıyoruz. 4 adet yumurtayı kırıyoruz. Evet, ikinci yumurtamız. Keşke gerçekte de yumurtalar böyle kendi kendine kırılsa. Bir miktar şeker, bir kase şeker ve çırpma terimizle aynı yönde karıştırıyoruz. Bir kase yoğurt. Malzemeleri de söyleyeyim. Belki yapmak isteyen olur. Tereyağı çırpma teliyle karıştırıyoruz. Ve un. Tekrar çırpma telimizle karıştırıyoruz. Muhteşem pasta karışımımız hazır. Eğer siz yapacaksanız kabartma tozu katmayı unutmayın. Benden size tavsiye. Şimdi pastamızı 3 adet kalıbımıza boşaltıyoruz. Gel bakalım. Hıh. Evet kalıplarımız da hazır. Bir sonraki aşamamız fırınımızın derecesini ayarlıyoruz. 180 derece ve 45 dakika. Evet şu an pişiyor pastamız. Heyecanla bekliyorum. Evet pişen pastalarımızı çıkartıyoruz. Kalıptan çıkartalım. Kenarda bekliyor. Evet evet. Şimdi geldik en güzel kısımlarına pastamızı öncelikle yerleştirdik ve şimdi en en en en güzel kısım süsleme kısmı Burada bir sürü seçenek var gördüğünüz gibi şimdi şu en üstteki renk kısmı ben bugün bu ton tam benim için uygun Şimdi ikinci ve üçüncü katmanın da bu tonda yapıyorum bu renkte yapıyorum İsterseniz farklı renklerde de yapabilirsiniz. Şimdi gelelim süsleme kısmına. Bunlar var. Gördüğünüz gibi. Böyle dalga gibi bir şeyler var. Evet bunu kullanabilirim sanırım. Başka neler varmış? Hepsine bakabiliriz. Bu var. Böyle bu şekil bir dalga var. Beyaz bir dalga var. Evet böyle bir baloncuklar olabilir. Pastamda balon gibi bir şeyler var. <gülüyor> Ama e, en üstteki değil de hangisiydi? B bakayım. Bulamadım şu an. Bu olabilir. Bu da olabilir. Ay çok kararsız kaldım. Çok kararsızımdır da. Şu an karar vermekte zorlanıyorum. Evet bu olabilir sanırım. Ya da bu. Son kararım bu. Evet bunu Tüm katlarıma uyguluyorum şimdi. Evet, harika. Şimdi süslemeler. Süslemeler devam ediyor. Bu neymiş? Ha bu da pastanın bu alt kısmındaki bu alan oluyor. Ne olsun acaba? Bunlar var böyle şeyler. Bu olmadı. Hmm, bu da olabilir. Bu olabilir, evet. Aa bu da olabilir. Şunu beğendim. Çünkü neydi? Deniz temalı bir pasta yapıyorduk. Bu da çiçek falan oldu sanki. Bu da en üstüne koyduğumuz süs. Bir ahtapot veya bir balık. Bu şekil deniz ürünleri olabilir. Evet. Yunuslar olabilir. Ee, bu nedir? Yıldız yani. Ya da böyle tekne olabilir. Deniz kızı olabilir. Evet deniz kızı güzelmiş. Bunu beğendim. Bu şekil bir balina da olabilir. Deniz kızı seçiyorum. En üst katman için. Sonra bu şekil neler varmış? Böyle süslemeler var. Boncuklar var. Tekrar yıldızlar var. Balonlar var. Deniz yıldızı var. Bakın buraya koydum. Bu şekil e, midyeye benziyor bunlar. Ne olduğunu tam bilemedim şu an. <gülüyor> Bakın böyle süslemeler de var. Ve deniz ürünlerinden oluşan yine harika bir süs. Ne seçsem deniz yıldızı ya da midyeler. Yok midye sevmiyorum. Midyeyi seviyorum da burada sevmedim şu an. Ee, ben ne seçiyorum düşünüyorum. Bu olabilir sanki ya da bu. Hangisi olsun acaba? Bakayım. En baştan tekrar bakıyorum. Hmm, bu da güzel duruyor aslında da yok. Bu ya da bu. Kararım? Kararım. Evet kararım bu. Bunu seçiyorum. Bir sonraki aşama tekrar süslemeler aşaması. Bakın altına istersek bundan yapabiliriz ya da bu şekil. Böyle yıldızlar olabilir. Bu şekil süslemeler olabilir. Midyeler olabilir. Midiyeyi çok seviyorum bu arada söylemek de, söylemeden geçemeyeceğim. Deniz kabukları olabilir veya yıldızlar olabilir. Bunu ben ıı, ne koysam acaba düşünüyorum. O zaman ben buna ne yapayım? Deniz yıldızları olsun. Evet. Bakalım tekrardan. Deniz kabukları var. Bu şekil ıı, incili bir şeyler var. Tam ne olduğunu bilemedim şu an. Midiyeler. Evet bence en güzeli deniz yıldızları oluyor. Evet deniz yıldızlarını da seçtik. Şimdi gelelim pastanın süslemelerine. İstersek bu tür bir şey. Mesela bunları istediğimiz yere yerleştirebiliyoruz. Şu yukarıdan da yönünü belirleyebiliriz. Ama böyle bir şey istemiyorum. Bu da yumurta gibi. Bunlar da boşlar. Şuradan kaldıralım. Şunu da kaldıralım. Bu şekil. Böyle süsler var. Bunları da kaldıralım. Bunu da sevmedim. Bu bir yengeç. Pastamızda bir yengeç olabilir. Hmm, güzel fikir. Bu neymiş? Bu da bir... Şu an adını hatırlayamadım. Deniz canlısı yani. Neyse. Bu da olmasın. Başka ne olabilir? Böyle bir parça olabilir. Şu pastamızın şurasında. Evet. Başka? Aa! Deniz yıldızı. Tabii ki. Olmazsa olmazımız. Ama şu parçayı sevmediğimiz için tekrar kaldırıyorum. Deniz yıldızını da koydum. Aa bakın deniz atı da koyabiliriz. İster, istediğimiz katmana koyabiliriz yani. Tamamen bunlar süsleme ürünümüz. Bu katmanına da deniz yıldızını koydum. Pardon deniz atını koydum. Bu olabilir. Denizcilik işareti. <gülüyor> ben buna denizcilik işareti diyorum. Evet buraya da böyle bir şey koyabilirim. Yosun gibi sanki. Ya da can simidi. Evet pastamın tam ortasına bir can simidi. Hiç de fena olmaz. Evet şu an pastam hazır. İstediğiniz gibi süslemelerini ayarlayabilirsiniz. Burada bir sürü seçenek var gördüğünüz gibi. Şu sineği de görüyorsunuz. Beni çok rahatsız ediyor. Neyse pastamı Bakın şunu kapattım. Pastamı bitirdim. Deniz konseptli harika bir pasta yaptım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Şimdi pastamız servise hazır. Mm, harika gözüküyor. Şimdi tadım zamanı. O muhteşem. Gerçekten çok lezzetli bir pasta yapmışım. Ellerime sağlık. Bütün pastayı yedim şimdi. Yedikçe tekrar çoğalıyor. Keşke gerçekte de böyle olsa. Pastamız hiç bitmese. Neyse pastamı yiyorum. Evet yedim pastamı. Tekrar çıktı. Tekrar oluştu. Tekrar yiyebilirim. Neyse. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Çünkü ben bu pastayı yaparken çok keyif aldım. Ve ayrıca bu tür videoların devamı için kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum. sizin desteği benim için çok önemli.